Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Es salatu ve selamu ala Resulü ve Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Ya ilahel alemin ve ya Bizler inanıyor ve biliyoruz ki Bütün varlığımızla senden geldik Bütün varlığımızla sana aidiz Sana döneceğiz Allah'ım Bizleri bu ikrar ile yaşat Allah'ım Kaldıramayacağımız imtihanlarla Bela ve musibetlerle bizleri karşı karşıya getirme Allah'ım. Ya Rabbi inayetine muhtacız. Merhametine muhtacız. Bizi merhametsiz, bizi sensiz bırakma Allah'ım. Ya Rabbi milletçe dayanışma içerisinde koşan koşturan bütün hayırseverlerimizden, devlet ricalimizden, acımızı paylaşmak için uzak diyarlardan gelen devlet ricalimizden hoşnut ol Allah'ım, razı ol Allah'ım. Sakramsede kardeşlerimize, yaralı kardeşlerimize şifalar ihsanıyla, kolaylıklar ihsanıyla, kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmetinle muamele ile Allah'ın Hayırların fethi, şerlerin def'i. Merhum kardeşlerimizin ruhları için, <gülüyor> Kehf'i Ehli imanın, Ehli İslam'ın ruhları için, memleketimizin, alemi İslam'ın selameti için, Allah rızası için El Fatiha.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 yaralı kardeşlerimize şifalar ihsanıyla kolaylıklar ihsanıyla kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmetinle muamele ile Allah'ın Hayırların feti, şerlerin def'i. Merhum kardeşlerimizin ruhları için, <gülüyor> kafeyi ehli imanın ehli İslam'ın ruhları için, memleketimizin alemi İslam'ın selameti için, Allah rızası için el Fatiha. I mm -hmm.